Yavaşla geliyor. Yani şimdi yavaşlaşalım. Geliyor. ha Bak orada. Ağaç çekimde Hı hı. Şu an ağaç çekimde geliyor. Kafası neye geliyor? Ölüyordu. Allah kurtardı. Allah kahretsin. Hı hı. Şey, yukarı çıktı, şimdi idamı mı var? Bekle Şöyle 57'de şey yapıyorlar Indiriyorlar. saniye şimdi gelecek Başlat Bak süpürgeyi aldı eline Tamam bekle Bekle şimdi şu köşeden gözükecek Dedin ki git, almaya gidecek misin? Gittin mi yukarı? Bilal açıklanmıyor. Çıkmıştır canım. Aşağı indi bence canım. Göz.